Videonun başlığında da okuduğunuz üzere bu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok önemli bir çağrıda bulunacağım. Bu çağrımın konusu ise Erdoğan'ın sağlığı. Son dönemde Türkiye kamuoyu bir hayli meraklı şekilde Erdoğan'ın sağlığı hakkında konuşmaya başladı. Bu konuşmaların başlıca sebebi ise Erdoğan'ın AKP ilçe üyeleriyle bayramlaşmak amacıyla katıldığı video konferansında kendisini kaybederek birkaç saniyeliğine uyuklamasıydı. Sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte. Bu uyuklamayı her ne kadar yorgunluk yüzünden olabilir, önemsenmeyecek bir olay olabilir deseniz de Erdoğan'ın yürümekte zorlandığı her türlü mercekte kayıt altına alındı. Erdoğan'ın sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da ne kadar yorgun olduğu gazeteciler tarafından sorulan, sor, sorulacağı önceden bilinen sorulara verdiği cevapları önündeki kağıttan okumasıyla, canlı yayında önceden bildiği sorulara ne cevap vereceğini unutup danışmanlarının sufle vermesiyle, şu anda meydanlar ısınmaya başladı. Örneğin bugün benim Mersin, e, Mersin Mersin'den önce bir Tarsus yaptım arada. Konuşma yaptığı sırada çevre ve şehircilik bakanını ararken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüp şaşırmasıyla ve de Promptor olmadığı için yaptığı açılış konuşmasını kâğıttan okumasıyla fazlasıyla belliydi. Peki bütün bunlar vatandaşına ne bağlar? Bir insanın yaşı veya farklı sebepler gereği hasta olması neyi bağlar? 80 milyon insana ne diyebilirsiniz. Fakat şöyle ki Erdoğan rejimi gibi tek adam sistemiyle yönetilen bir ülkede o tek adamın sağlığı çokça önemlidir. Çünkü eğer o adam ülkeyi yönetemeyecek durumdaysa o ülke için mekan sorunu teşkil etmeye başlar. Bunu ABD gibi gelişmiş ülkeler gayet iyi anlamış olacak ki tek adam rejimiyle yönetilmedikleri halde başkanlarının sağlık raporunu bütün olarak kontrollerle kamuoyu ile yayınlar. Hatta devlet başkanlarının sağlık durumunun ne kadar önemli olduğunu bir zamanlar şu an sağlığını konuştuğumuz Erdoğan da çok iyi biliyordu. Zamanında Bülent 76 yaşındaki Bülent Ecevit'e başbakanken Bülent Ecevit sağlığı konusunda eleştiriler yaparak şu an da ise çok vahim bir durum var ortada. Artık açıkça anlaşılmıştır ki Ecevit ciddi bir şekilde rahatsızdır ve başbakanlık görevini yapamayacak durumdadır. Ecevit siyasi tahammülleri, yasaları, başbakan da olsa bireylerin millete ve devlete karşı görev, sorumluluk ve saygı gereğini göz önüne alarak derhal istifa etmelidir. İstifa ederek ülkenin önünü aç. Videoyu editlerken yeni bir bilgiyle karşılaştım. Zamanında Recep Tayyip Erdoğan kendisini siyasete sokan, şu anki haline gelmesinde büyük katkıları olan Necmettin Erbakan'a da sağlığı gerekçesiyle eleştirilerde bulunmuş. İzleyelim. Ne konuşayım ben? Yani bir taraftan sandalyeyle dolaşacaksın. Bir taraftan çeşitli hastane raporları şunlar, bunlar falan falan çıkarıp göndereceksin. Ondan sonra da bu siyasi mücadelenin içerisinde gelip bir şeyler toplayabilir mi, bir prim yapabilir mi bunun gayreti içerisine gireceksin. Yani bırakın da bunu artık gelsin yetiştirdiğinin gençler var bunlar yapsın gelgelerim zaman geçti. Erdoğan ise eleştirildiği ecevitin haline düştü. Ki haline düştü demek yanlış olur. Çünkü Ecevit o dönemde 76 yaşındaydı. Erdoğan gibi önündeki tırılda bile o zorlanarak okuyacak kadar durumda değildi. Erdoğan ise daha 67 yaşında. 67 yaşına fakat gözle görülür biçimde sağlık problemleri yaşamaya başladı. Biz de doğal olarak ülkemizin ve devletimizin yönetimi adına Erdoğan'ın sağlık durumunu merak ediyor, kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Fakat maalesef tek adamının yönetildiği, tek adamın avzıyla uluslararası sözleşmelerden bile çekilebildiğimiz bu rejimde o tek adamın sağlığını, sağlık durumunu öğrenmemize izin vermiyorlar. Ülkenin yönetimi adına kaygılanıp bunu soranlara, sorgulayanlara ise Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten dava açmaya yelteniyorlar. Oysa ki Erdoğan da bir zamanlar devlet başkanının, Bülent Ecevit'in sağlık durumunu sorgulamıştı. Çünkü bu doğal olandır. Şimdi gelelim videonun başlığında da koyduğum, başına da koyduğum önemli çağrımı. Sayın Erdoğan, ben ve benim gibi milyonlarca insan devletin ve halkının bekasının adına senin sağlık durumunu merakla beklemekte. Bu durumda milyonlarca insanın endişelerini gidermek adına bağımsız bir hastanedeki, bağımsız bir doktordan alacağın bağımsız bir sağlık raporu inan milyonlarca vatandasının içine su serpecek. Ama yok illa da almam diyorsan, milyonlarca insan senin sağlık durumundan şüphelenip endişelenmeye devam edecek. Bu durumda karar senin, milyonları endişe içinde bırakmak mı, gerçeği göz önüne sermek mi?